Dolar 18,57 euro 18,36 altın 1.24,94 borsa 3.484 ve bitcoin 20.116 ile gün düşüşte kapattılar. Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarına %40'lık artış olacağı düşünülüyor. İsveç Devlet Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler. Büyükelçi dışlarına çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet başkanı arasındaki kritik görüşme başladı. Şu Erdoğan e yalanlamadı. İşte erken seçim için dilendirilen tarih detaylar tarikhaber.com'da. Karakom geçidi bin kişinin ölümüne neden oldu. İşte şoförlerin on kez düşünerek geçti o yol detaylar tarikhaber.com'da. Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş karar geldi. Şikayetini geri aldı. Ankara'da yolcu minibüsünde klanetli yolculuk yapıldı. Kazıya davetiye çıkardılar. Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı. İşte Eylül ayında en çok satılan araba markaları detaylar tarikhaber.com'da. Bu haberimizde gün özetinin sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.